Merhaba, New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi'ndeyiz ve 1500 yılından kalmış nefes kesici güzellikteki goblen duvar halıları koleksiyonuna bakmaktayız. Bu koleksiyonda toplam 7 halı var. Şu an bakmakta olduğumuz halının bu senenin son örneği olduğunu sanıyoruz ama emin değiliz. Ancak kesin olan bir şey varsa o da bu halıların yapıldıkları dönemde çok popüler oldukları. Muhteşem güzellikteler. Unicorn yani tek boynuz çok popüler ve çok sevilen bir figür. Eserlerde sıkça karşımıza çıkar ama bu şekilde değil. Bu halının ismi tutsak tek boynuz. Bu halıların anlattıkları öykü, nerede yapılmış oldukları, kimin için yapılmış oldukları gibi konulara ilişkin pek çok farklı varsayım var. Ancak işin aslı bu seri hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Sanat tarihinde bazen böyle durumlarla karşılaşırız. Elinizde pek çok ipucu vardır, ancak bir yere varamazsınız. Normalde görmeye alışık olmadığımız kadar uzun boynuza sahip olan bir tek boynuz görüyoruz. Yuvarlak bir çitin içine hapsedilmiş. Çit oldukça alçak, aslında sıçrayıp buradan kolayca kaçabilir. Ancak zincirle bir nar ağacına bağlanmış durumda. Ağacın meyvelerine baktığımızda bunun nar ağacı olduğunu anlıyoruz. Ama bununla birlikte, ağaçtaki yaprakların, nar ağacı yapraklarına hiç benzemediğini de söylemeliyim. Halının geri kalan kısmında son derece özenle yapılmış bitkisel desenler var. Sanırım her şeye bakmış olduk. Kuzey Avrupa bölgesindeki Rönesans dönemi sanatında bitkilerin hem resimlerde hem de yazılı metinlerin tesibinde çok sık kullanıldığını biliyoruz. Özel bitkilerin kullanılması ve bunların en ince ayrıntısıyla vurgulanmasını alışığız. Bu tarzı örnek olarak fan-e2 verebiliriz. Ancak bu halı serisinde farklı olan bir husus var. Burada çayırda gördüğümüz bitkiler, gerçek hayatta da çayırda görebileceğiniz türden bitkiler. Suyun kenarında resmedilenler gerçekten suyu seven bitkiler. Gölgeyi seven ağaçlarsa orman tarafındalar. Gerçek hayattaki düzeni buraya da yansıtmaya özen göstermişler. Ancak şu an incelediğimiz bu halı, serideki diğer halılardan bu anlamda farklılık gösteriyor. Gerçek bir çayırda değiliz. Arka plan çok düz, çok soyut. Bu bitkiler gerçekten çok büyük. Arka planda tepeler, manzara, mimari yapı gibi şeyler görmüyoruz. Resmin odak noktası bu tek boynuz. Serinin diğer halılarında figürler, şatolar, gökyüzü ve diğer hayvanlar var. Bu da bize bu halıda alegorik bir anlatım olduğunu düşündürüyor. Baktığımız bu halı ve buradaki şekillerin olası anlamları üzerine oldukça fazla çalışma yapıldı. İlk bakışta hikaye şöyle, başarıyla yakalanıp tutsak edilmiş bir tek boynuz görüyoruz. Ve belki de bu hayvanı öldürüyorlar. Haklısınız, bu serinin son halısı olmalı demiştik. Bu durumda, burada gördüğümüz tek boynuz yeniden dirilmiş olabilir mi? Uzun zamandır geleneksel olarak kullanılan bir alegori bu. Tek boynuz, Hz. İsa'yı temsil ediyor. Son derece saf, sadece bir bakire tarafından yakalanabilecek bir yaratık. Orta çağdaki öykülerde, mitolojide, tek boynuz Hz. İsa'yı temsil eder ve tek boynuzu yakalayacak olan bakire ise, Meryem Ana'yı temsil eder. Buraya kadar anladık. Ancak yine de bazı çelişkiler yok mu? Bazı çelişkiler gerçekten var. Zira serideki halıların önemli bir kısmında tek boynuz avlanıyor, zulüm görüyor ve tutsak ediliyor. Bu da bir yere kadar anlaşılabilir. Zira Romalı askerler de Hz. İsa'yı tutsak etmişlerdi. Bu resimde de paralellikler, alegoriler görüyoruz. Nar ağacı var. Nar ağacı doğurganlığı ve evliliği sembolize etmek için kullanılıyor. Altın zincir de öyle. Genelde evliliği temsil etmek için kullanılır. Unicorn nişanlı olabilir mi? Sembollerin farklı kullanım anlamları var. Resmin neyi anlattığını tam olarak çözmek mümkün değil. İki farklı anlatım üst üste çakışmış sanki. Anlatımlardan biri Hristiyan inanışları doğrultusunda unicorn'un Hazreti İsa'yı temsil ediyor olduğu. Diğeri ise Unicorn'un aslında yakalanmış olmaktan mutlu olan bir sevgiliyi sembolize etmesi. Bu resim bu iki konudan birini ifade ediyor olabilir. Belki de biz 21. yüzyıl insanları olarak anlam aramak konusunda fazla takıntılıyız ve aslında halı bir anlamı olması için yapılmamış da olabilir. Veya birkaç anlamı aynı anda taşıyacak şekilde yapılmıştır. Eğer bu goblenin niçin veya kimin için yapıldığını bilseydik işimiz kolaylaşırdı. Kim bilir belki bir düğün için hazırlanmıştır. Bu halıların tümünde A harfi ve ters E harfi var. Halıların kimin için yapılmış olduklarını kesin olarak bilmiyoruz. Bu goblen halılar son derece zengin renklere sahip. Ve son dönemlerde yapılan bir restorasyon çalışması sırasında arkalarındaki koruyucu kısım çıkartılarak fotoğrafları çekildi. Renkler gerçekten nefes kesici güzellikteydi. Halıların ön yüzleri de çok güzel. Biliyorsunuz ki bu halılar yere koymak için değil duvara asmak için yapılıyor. Duvar halısı yani. Bulundukları odanın ısısını koruyorlar. Yani bir anlamda odanın izolasyonuna da yarıyor. Hem görsel olarak güzellik katıyor hem de pratik bir amaca hizmet ediyor. Ben hala bu halının anlamı ne olabilir? Bu soruya takılmış durumdayım. Halıya çok yakından baktığımda bu çiçekler, hayvanlar, bitki dokusunun canlılığı, genel olarak tüm müzeydeki desenler bana arzuyu çağrıştırıyor. Halı yapılırken sadece renklendirilmiş yün değil, ipek de kullanılmış. Burada resmedilmiş olan hayvan, sanat tarihinde hayali bir yaratık. Son derece saf bir varlık ve hiç yakalanamıyor, göremiyoruz, tutamıyoruz. Acaba neyi temsil etmeye çalışmışlardı bununla?